Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 yılında terazileri nelerin beklediğini konuşacağız. Aşk, iş, kariyer, para, şans acaba sizden yana mı olacak? Buna bakacağız hep birlikte. Ancak öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Terazi Burçları, 2022 yılı sizler için neler getirecek bir bakalım. Özellikle yılın ikinci yarısına itibaren evlilik düşünen teraziler varsa onlar için çok destekleyici enerjiler var ve bu destekleyici enerjileri de onlara tabii ki şans gezegeni Jüpiter getiriyor olacak. Nişan, evlilik gibi güzel olaylar e, gündeminizde olabilir e, yılın ikinci yarısına itibaren. Şimdi Ocak ayına baktığımız zaman evinizle, yaşam alanınızla ilgili bir takım düzenlemeler yapmaya başladığınız görülüyor. Ya da e, aile içinde bazı daha önceden gündeme gelmiş sorunlar üzerinde çalıştığınızda, bu sorunları gidermeye çalıştığınız gözüküyor aynı zamanda. Özellikle bu çözülmemiş konular gayrimenkulle ilgili bir takım konular olabilir. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü Venüs retroda ve Oğlak Burcu'nda retroda. Ancak Şubat ayında retrodan çıkacak. Dolayısıyla siz artık bu konularda daha rahat hareket edebileceksiniz. Yalnız Mars Oğlak Burcu'nda Şubat ayı boyunca. Dolayısıyla evinizde bir tadilat gündeme gelebilir. Aynı zamanda aile içinde biraz tartışmalı durumlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi Jüpiter yılın ikinci yarısında koçta olacak ama yılın ilk yarısında da 11 Mayıs'a kadar balık transiti olacak Jüpiter'in. Bu sizi nasıl etkileyecek? Bu sizi iş yaşamınız, iş ortamınız ve sağlık konularında özellikle olumlu etkileyecektir. Sağlığınız sorunluysa eğer iyileşme üzerine bir takım adımlar atabilirsiniz ya da iş ortamınızdaki koşulları iyileştirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha verimli bir şekilde birlikte çalışmaya başlayabileceğiniz gözüküyor. Diyor. Güneş ve Ay tutulmalarına geldi sıra. Güneş ve Ay tutulmaları bu sene Boğa ve Akrep aksında olacak. Bu burçlarda olacak yani. Peki bu sizi nasıl etkileyecek? Maddi alanda etkileyecek öncelikle. Yetenekleriniz, maddi yatırımlarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz, maddi kazanımlarınızı nasıl arttırabileceğiniz, başkalarıyla ortak yatırımlar, paylaşımlar üzerine kafa yoracağınız bir 2022 senesi olacak aslında sizin için. 30 Nisan'da bir tutulma var Güneş tutulması Boğa Burcu'nda. Bu tutulmayla birlikte bu konular daha da fazla gündemizdir meşgul ediyor olacak. Şimdi terazilere baktığımız zaman onların zarif yediğine içtiğine dikkat eden insanlar olduğunu biliriz. Ancak Nisan ayında biraz kilo almaya yatkın oldukları gözüküyor. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Satürn bu sene geçen sene olduğu gibi kova burcunda olacak. Satürn'ün kova burcundaki seyri sizi nasıl etkileyecek? Şimdi buna bakalım. Aşk ilişkilerinde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Daha yükümlülükleriniz artabilir. İlişkinize daha ciddi bir gözle bakmaya başlayabileceğiniz gözüküyor. Tabii bir takım sorunlar da çıkabilir. Bu sorunların da üstesinden gelmek için özellikle yaz ayları boyunca biraz uğraşabilirsiniz gibi gözüküyor. Tüm terazi burçlarına çok güzel bir 2022 diliyorum. Hoşçakalın.